Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TETI Geomit Soru Bankası kitabında ikizkenar üçgen konusundaki açı ve kenar eşitliği testin çözümünü yapacağız Çözümlere başlayalım ABC üçgen AB ile AC birbirine eşit verilmiş e, Burada 90 derecede verilmiş yani burası da 90 3 4 5 üçgeninden burası 5 yapar dolayısıyla burası da 5 yapacaktır 4 artı x eşittir 5'ten x'i kaç buluruz 1 olarak buluruz Örnek 1 1 çıktı geldik örnek 2'ye ABC üçgen AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Yani şununla şu kenar birbirine eşit. E, dolayısıyla şurası 5gen. Burası da 5 olmak zorunda. 3-5. Şuradaki pisagor bağıntısına 3-4-5 üçgenden 4 çıktı burası. Evet burada bir dik üçgen var yine. Şurada da bir pisagor bağıntısı. Dik kenarlarda 1-2 oran varsa küçük olanın kök 5 katıydı. Yani burası da 2 kök 5 olmak zorunda. Örnek 2 2 kök 5 çıktı. Geldik örnek 3'e. AB ile AC eşit verilmiş. Şu ve şu eşit verilmiş. E burası X artı 2 iken burası da X artı 2 olur. Direkt burada bir Pisagor bağıntısı karşımıza çıktı mı? Yine 90 derece olduğundan evet. e burada X artı 2'nin karesi eşittir. X'in karesi artı 6'nın karesinden işlem işlem işlemle X'i bulabiliriz. Ya da hisset kardeşim. Ne var burada? 6 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. X'e de 8 koyarsak 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani X'i böylelikle kaç buluruz? 8 buluruz örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC birbirine eşit ve paralellik verilmiş. BC 6, 3 ve 5 verilmiş. Hı. Hmm. Madem bu eşit verilmiş, ikizkenar verilmiş. Hiçbir şey yapamıyorum uzunlukla ilgili. O zaman şunu şey yapabilirim. Açılara dalabilirim şöyle. Alfa alfa ikizkenar. X X kenarlığı kullanamıyorsak böyle açılara dalmayı da ihmal etmeyin. E şunlar paralel verilmiş. E o zaman hocam alfa ise eşitten dolayı alfa alfa ise önde eşitten dolayı burası da alfa. A, buradan çıktı bir ikizkenar çıktı. 3 ise 3 olur. Toplam burası 8 oldu. E o zaman burası da 8 olacak. E sonra buraya kaç kaldı? 5 kaldı. ABC üçgenin çevresi soruluyor. Bize 8, 8 ve 6'nın to toplamı. Çevre 8, 8 ve 6. 8, 8, 16. 6 daha kaç yaptı? 22 yaptı. Örnek 4'ü böylelikle 22 bulduk. Geldik örnek 5'e. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şöyle bir ikiz kenarlık var. Böyle ikiz kenarlığı kullanamıyorsak uzunluk cinsinden, Pisagor bandından çıkmıyorsa o zaman ne yapacağız? Açıya dalacağız. Dal açıya Alfa alfa diyelim şuraya. E x kenar alfa alfa dedik. Şuraya ben bir beta diyecek. Olursam eğer alfa ile betanın toplamı 90 derece. Bunu unutma. Sonra bak burası da 90 derece. Hocam alfa 90 burası da beta olur mu? Olur. E ters açıdan burası da beta oldu. Bak dikkat et ne oldu? Beta'ya beta. Yani ikizkenar kenar çıktı. 3 ise 3. Bizden BD isteniyor. E hocam şunun da şu ikiz kenar da 8 ise burası da 8. Toplamda 8 3 daha kaç yaptı? 11 yaptı. Bizden de buradaki uzunluk isteniyor. Örnek 5, 11 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Evet AB ile AC eşit demiş. Yani şunlar birbirine eşit. Uzunlukla ilgili bir Pisagor Pisagor bulamıyorsak dalıyoruz açılara. Alfa'ya alfa. Alfa 90 beta yani böyle alfa ile betanın toplamı 90 derece. E o zaman alfa 90 burası da beta oldu. Ters açıdan beta ters açıdan beta oldu. Şuradaki üçgende beta beta'ya beta olduğundan x kenar çıktı. Yani ne oldu burada? Şu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla 2x eksi 1 eşittir x artı 3 oldu. x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Örnek 6'yı 4 bulduk ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda gizli x kenar testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.